Arkadaşlar sen sana uygun ilik bulursa yani kan bulursan bulursa sen ameliyatı kurtarırız dediler. Sen hem kendini ara dediler hem de kan iliği bekleyen yüzlerce insan var Türkiye'deler gençlerden, çocuklardan, kadınlardan. Hem onların kurtuluşuna vesile olursun hem kendi kurtuluşuna vesile olursun böyle bir şey olsun. Dedi. E, Oktar dedi ben yapmayayım devlet yapsın dedi kampanyayı. Ben destekliyim dedi. Devlet kampanya yaptı Oktar. Devletin yaptığı kampanyaya katıldı. Bakansın değil mi? Sağlık bakanısın. Resmi olarak senin hastanen, senin tasdik ettiğin resmi vakıf kampanyayı başlattı. Senin emrinde olan doktorlar kanı topladılar. Senin emrinde olan hemşireler topladılar. Hükümetin emrinde olan uçak yurt dışına götürdü. Askeri tesislerde... Generallerin emriyle askerlerden kan örnekler alındı. Yani resmi olmayan, devletin yapmadığı hiçbir işlem yok. Kan alındığında, kan hakkındaki bilgi edinildikten sonra, bütün hastanelerde her yerdedir, kan atılır. Kadın adam niye saklasın ya? Genetik şifremizi Amerika'ya vermiş bilmem. E sen genetik şifreni her gün havaalanında veriyorsun adamlara. Yani... Parmağını getirirsin, şuraya dokunursun. Oradan adam senin genetik şifreni çıkartır. Evet hocam. Amerika'ya her girişte diyorsun bu havaalanında adamlar getir komçümlü parmağını şuraya baslıyor Basıyorsun. Bastığında senin genetik şifren oraya geçmiş oluyor. Evet. Tabiyetini de yazıyor. Türk müsün, Alman mısın, nesin? Adam isterse senin genetik şifreni ta en uç yerlere kadar çıkartır. Evet hocam. Dolayısıyla sana yapılan suçlama ayıptır. İnşallah çirkindir hocam. ve yanlıştır. İnşallah. Ve devletin yaptığı bir kampanya bu üstelik. Evet hocam. Ve devlet yargılandı, devlet adamlar yargılandı orada. Evet, evet. Ve beraat ettiniz. Evet, evet. Sen hayra vesile oldun, güzelliğe vesile oldun. Maşallah canım. E bak şimdi senden sonra yeni yeni eee banka kurmaya kalktılar. Evet. Sağlık Bakanlığı ve Kızılay'ın yürüttüğü proje kemik iliği nakli bekleyen hastalara umut oldu. Ne mutlu ki ülkemizde de artık bir kök hücre eee bankası kuruldu. E, yıllardır hayalimiz.